Değerli izleyiciler, bugün metaplezi'den bahsetmek istiyorum. Gastrik metaplezi, midenin metaplezisi. Metaplezi demek hücre değişimi demektir. Yani midenin içindeki normal mide hücresi gider, onun yerine bağırsaktan hücreler gelir, midenin içine yerleşir. Bu önemlidir. Çünkü Mide hücresi aside ve dış etkenlere karşı dayanıklı hücredir. Ama bağırsaktan gelen bağırsak hücreleri mideye yerleştiği zaman mide asidinden etkilenirler ve zamanla bozulmaya başlarlar. Yine dış etkenler de buna katkıda bulunur. Ve bundan dolayı bu metaplastik hücreler yani midenin içine yerleşmiş bağırsak hücreleri zamanla bozulmaya başlar. İşte biz bu bozulma olayına displazi diyoruz. Hücre bozulması. Displezi, metaplaziden farklıdır. Artık displezide bir, önemli bir problem vardır. Kansere doğru gidiş vardır. Ve bütün metaplastik hastaların yaklaşık yüzde 1 ile 3'ü kansere doğru ilerleyiş gösterir. Bu nedenle biz erken safhada bunu tespit etmek isteriz. Displezinin de iki tipi vardır. Düşük dereceli displezi, yüksek dereceli displazi Yüksek dereceli displaziden sonra da zaten erken evre kanser gelir. Biz Metaplaziyi erken evrede tespit edersek ya da displezi evresinde tespit edersek bunu çıkartaraktan hastayı kurtarma şansımız var. Yani metaplazi kansere doğru ilerlerken daha yolda yakalayıp çıkartırız. Veya yeni kansere dönmüşse erken evre mide kanseri ise yani yayılmamışsa biz bu durumda yine endoskopik olarak gireriz ve bunu çıkartırız bu dokuyu. Tabii burada önemli olan şu. metaplaziyi İleri düzey endoskoplar çok kolay yakalar. Standart endoskoplar metaplaziyi, displaziyi kolay kolay göremez. Ama ileri düzey endoskoplar sahip oldukları magnifikasyon özelliği ile aynı zamanda kromay endoskopi dediğimiz böyle özel ışıklandırma e, yöntemleri olan endoskoplar bu e, metaplastik, displastik lezyonları çok kolay görme yeteneğine sahiptir ve ailesinde kanser riski olan e, çok tuzla beslenen aynı zamanda tütsülenmiş gıda alan, mide kanseri geçirmiş bir yakını bulunan kişiler mutlaka ileri düzey endoskopi yaptırmalıdır. Ve bu gibi kişilerin ailesinde muhtemelen metaplezi bulunur ve takibe alınırlar. Şimdi bu grup metapleistik hastalardan bir tanesinden örnek vermek istiyorum. Şimdi burada gördüğünüz hastamızın daha önceden, alınan rastgele mide biyopsilerinde metaplazi gözlenmiş. Tabii metaplazinin yanında acaba displazi var mı diye biz araştırmak istiyoruz. Yani metaplazinin boyutları nedir? Bazen metaplazisi varken yanında displazi de olur ve aynı zamanda erken evre kanser de olur. Burada gördüğünüz gibi normal midenin e, içini normal ışıklarla aydınlatırken ileri düzey endoskopiye geçtik ve BILEI modu, blue laser imaging moduyla Metaplezi arıyoruz. Şimdi LCI modu denen başka bir moda geçiyoruz. Pembe ışık verir. Ve burada saat iki yönünde metaplastik dokuları görüyorsunuz. Alanları görüyorsunuz. Normal e, midenin iç zarına göre daha çökük gözüküyor burada. Tabi bunların sınırlarını görmemiz lazım. Bu metaplastik alanların tabanlarını görmemiz lazım. Tabanlarını biz ileri düzey endoskopi yöntemiyle tek tek inceliyoruz. Standart endoskopi metaplazinin tabanını göremez. Ama ileri düzey endoskoplar tabanını görür, damarsal değişiklikleri görür, mimari dokusunu görür. Evet, burada gördüğünüz gibi yine metaplastik alan. Evet, tabanına bakıyoruz, damarsal yapısına bakıyoruz. Oldukça normal. Yani displastik olsaydı mikro mimari bozulacaktı. Bir de bu damarsal yapılarda tortuozite olacaktı, kıvrımlaşma olacaktı. Genişleyecekler ve aynı zamanda yapısı bozulacaktı. Bir de sonraki aşamada da bunlar incelerekten kaybolacaklardı. İşte ileri düzey endoskoplarla bunu biz tespit ediyoruz. Ve eğer bir bozulma varsa yükseltip altına girip kazıyarak çıkartıyoruz ameliyatsız olarak. Ama eskiden displezi varsa hastayı durmadan ameliyata verdik bu grup hastaları. Fakat şimdi bu erken evre kansere, displaziye metaplaziye tanı koyma sayesinde... ...hasta mide operasyonuna gitmeden ve kanserde ilerlemeden... Ya da kansere dönüşmeden biz bunları kazıyabiliyoruz. Burada midenin iç yüzeyini görüyorsunuz. Midenin iç yüzeyini milimetrik olaraktan tarıyoruz. İnce bağırsağa geçiş yaptık ve ince bağırsakta da parmaklı çıkıntılar var. Bunlar bazı hastalıklarda kaybolurlar. Gördüğünüz gibi yaklaşık 200 büyütme ile özel kromo endoskopik ışıklandırmalarla ince bağırsağın dokusunu da inceliyoruz ve Burada normal olduğunu görüyoruz. Bazı hastalıklarda bu parmakta çıkıntılar tamamen kaybolur. Çölyak hastalığında olduğu gibi. Yine mideye geriye döndük ve midede metaplastik alanları tek tek inceliyoruz. Yapılması gereken bu. Bir hastada metaplazi var. Aralıklı biyopsilerle takip etmek yeterli değil. Çünkü midenin tüm örneklemesi için 10 bin biyopsi almanız lazım. Bu mümkün değil. Ama bunun yerine bu odaklama yapabilen endoskoplarla nerede metaplazi var? Hangi metaplezi daha zararlı kötüye dönebilir veya bu metaplezin yanında displezi denen kanserin bir öncesi durum var mıdır onu görebilmekteyiz. Bu da bize büyük bir avantaj sağlamakta. Yine burada gördüğünüz gibi metaplezinin tabanına takip etmekteyiz. Evet oldukça düzgün görünümde. Kenarlarına konturlarına bakıyoruz. Özellikle bu altıgen damar yapılarına bakıyoruz. Oldukça düzgün. Evet yine Başka bir metaplastik alan altıgen damarsal yapılara bakıyoruz. Burada görüldüğü gibi midenin her yeri aslında damarsal yapılardan oluşmuştur. Emilimi sağlamak için ama bunu gösterebilen endoskoplar çok nadirdir. Ülkemizde henüz birkaç tane var bunlardan ama ailesinde risk olan örneğin midesi alınmış, ailesinde mide kanseri olan, e, malt lenfoması olan kişileri mutlaka ileri düzeyle takip etmekte fayda var. Evet görüyoruz yine bir metaplastik alan, taban ve konturlarına bakıyoruz. Yani milimetrik olarak herhangi bir atlama olmadan her yeri inceliyoruz. Tabi bu aletler bize aynı zamanda odaklanma sağlıyor. Gördüğünüz gibi bu da normal rölyef görüntüleri midenin. Buradan yemek borusuna doğru ilerliyoruz ve yemek borusunun alt ucunda midenin iç zarı ile yemek borusunun iç zarının yani mukozalarının birleşme noktalarına bakıyoruz. Çünkü burada da eğer metaplazi var ise biz buna barret özefagusu diyoruz ve barret özefagusu da yüzde 37 oranında kansere dönebilme özelliğine sahiptir. Yine indigo boyaması yapıyoruz burada çünkü metaplastik hastalarda indigo boyaması bize daha çok faydalı bilgiler verebilir. Hatta hem indigo boyaması hem de Endoskopik kromayen endoskopi denen, sadece bu ileri düzey endoskoplarda bulunan yöntemi burada gördüğünüz gibi birleştiriyoruz. Böylece daha fazla bilgi edinmiş oluyoruz.